Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Carolina'dan da <gülüyor> daha güzel telaffuzunu alırız. Kampanya Previdit Fomofobi <gülüyor> Genel Koordinatörü Karoline Gerdal ve Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Program Koordinatörü Aslı alime Aslı Demir bizimle beraber. Şimdi bu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 bir oyu yönetiyor ee, ve e, homofobi karşı ka, karşıtı kampanya e, sivil toplum örgütüyle de ilişkisi bu dönemde e, 2017 yılında başlamış e, ve e, çok e, hakikaten de e, Polonya'nın e, LGBTI konusu artı konusu gerçekten de e, hayati bir meselesi e, kendisi eminim bize çok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 konuk sanatçı evinin direktörlüğünü de yapıyor. Ee, bu da çok kıymetli bir kendisi için herhalde 2000, ve hepimiz için 2020'nin e, pozitif böyle bir e, gelişmesi diyelim. E, şimdi e, panelistlerimiz önce bizimle beraber olduğunuz için gerçekten de çok teşekkür ediyorum. E, Polonya ve Türkiye birbirine aslında birçok bakımdan çok benzeyen ülkeler. İki ülkede de popülizm konusunu çok konuşuyoruz.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 küresel düzeyde etkisi ee, ama LGBT'lerin e, bir şekilde daha fazla en azından Türkiye özelinde açıkça saldırıya uğraması yahut işte o zamana kadar e, elde ettiği haklar ya da alanlar kamusal e, alandaki yattığı faaliyetlerin durdurulması ağırlıklı olarak 2015 yılından, yani 2014 2015 yılıyla beraber başladı. Çünkü şöyle bir şeyle başlarsam sanırım anlatmak istediğimi daha iyi paylaşabileceğim. Biz böyle mesela Polonya'yı, Türkiye'yi, başka ülkeleri ve onların o karizmatik liderlerini arka arkaya sıralarken pek çok ortak yön görüyoruz ama aynı zamanda bu karizmatik liderlerin Destekçileri açısından da çok ortaklaşan bir şey var. Hani bunu en genel kapsamlı haliyle demokratik karşıtı diyebiliriz. Ee, ama tabii ki hepsine destiyet etmiş olan bu destekçilerde bir homofobi, e, cins eşcilek kadın düşmanlığı e, galiba herhalde ortaklaşan yanlardan bir tanesi. E, bu e, liderlerde ve bu liderler etrafında şekillenen aslında kurumlarda. E, ve onların işleyişinde ortaklaşan bir diğer yanda ve buradan aslında okuyabileceğim LGBT'lerin ne ile karşı karşıya kaldığını sanırım örgütlü yapılara duyulan büyük bir nefret diyebiliriz yahut uluslararası, ulusal yahut uluslararası STK'lara yönelik işte karşı çıkışlar, uluslararası ittifaklara, sözleşmelere, sendikalara işte kendinden olmayan siyasi partilere hatta yeri geldiğinde o liderin kendi partilere yönelik görebildiğimiz bir şey. Şimdi Türkiye özelinde bu başlıklar etrafında düşünürsek LGBTİ hareketinin güçlenmesindeki en önemli nedenler, faktörler aslında son 25 yıldır her geçen gün giderekten hareketin kurumsallaşmaya başlamış olması.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 Ana, ana sadece LGBT hareketi için değil muhtemelen Türkiye'deki tüm toplumsal hareketlilerin maruz kaldığı büyük saldırılar için de aynı tarih geçerli olacaktır muhtemelen. Ee, 2015 seçimlerin ardından Sürüt Katliamı ve Ankara'nın merkezinde gerçekleşen 10 Ekim gar patlaması aslında bir taraftan kamusal alanlardan aktivistlerin hak savunucularının geri çekilmesiyle sonuçlanan bir süreci beraberinde getirdi.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 sürecine girmiş olduk biz de 2017 sonrasında. Zaten zor bir dönemdeyiz ama LGBT haklarına konusuna baktığımızda zaten o zor dönem epey sürüyor gördüğümüz kadarıyla. Peki koronavirüs süreci sizleri nasıl etkiledi? Çalışmalarınıza hem kişisel olarak hem onun dışında LGBT artı haklarına baktığımızda bu alan daha da mı daraldı yoksa bir takım genişletmek için yöntemlerde bulabildiniz mi? Bu son ayları nasıl yaşadınız nasıl yaşıyorsunuz ve bundan sonra sizce koronavirüs pandemisi çünkü devletlerde tabii ki bu konuyu aynı zamanda hem özel hayat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 Of not uh, gathering or not doing marches or anything just because they are afraid of uh, of, of getting COVID not because uh, these bans are actually enforceable. Thank you. Karina teşekkürler. Şimdi aileme sana dönelim. Türkiye'deki deneyim nasıl oldu? Da alanlar iyice mi daraldı korona döneminde, ee, yoksa işte kreatif bir takım, yaratıcı bir takım çalışmalar yapılabiliyor mu? Ee, sen nasıl görüyorsun? Teşekkürler. Ee, açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Covid süreci bir taraftan Türkiye'nin LGBT mevzusunu en görünür bir şekilde tartıştığı Tartışmalara da vesile olan bir dönem haline geldi, Diyanet İşleri'nin, Ali Erbaşı'nın yapmış olduğu açıklamayla. Ee, bir taraftan bu açıklamaya ya hani değinip, bir taraftan özellikle LGBT'ler nasıl deneyimledi bu süreci. Daha ee, isterim. Ee, şöyle söyleyeyim öncelikle, galiba Covid'e herhalde e, hepimiz ikna olduk ki her e, farklı gruplar, en azından kırılgan gruplar, çok daha farklı deneyimliyor yahut maruz kaldığı ayrımcılıklar çok daha fazla çeşitlenebiliyor bu süreçte. lgbtlerde de bu gruplardan bir tanesi oldu ve bunun üzerine aslında bu konuya dair daha detaylı bakmak isteyenler olursa eğer dinleyiciler arasında mesela genç LGBT'nin bu sürece dair yapmış olduğu bir yayın araş, bu araştırmayı rapor olarak yayınladılar. BOT LGBTİ Derneği'nin bu süreçte yapmış olduğu bir araştırma raporu var. Çalışır, rapor var. Oralara, onlara da bakabilirler çünkü çok daha detaylı. Hem barınma, sağlık alanında, ruh sağlığı alanında nelerle karşılaşıyor demiyor. Ama ben kabaca şöyle e, terkleyecek olursam, sağlık alanında e, olsun, barınma alanında ya da e, ruh sağlığı alanında e, LGBT'lerin karşılaştığı şeyler şöyle özetlenebilir. E,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 Ama e, bir ev kimin için güvenlidir diye düşündüğümüzde muhtemelen e, ailesine açık olmayan bir eşinsel için e, yahut trans için, bir lezzet, gay için, bir seksual için e, güvenli olmadığını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla bu süreç, e, bir, yani o evin hani, sevgi bağıyla herkesin açıklıkla yaşayabildiği herhalde e, çok nadirdi. Bunun tamamen bütün hetero dünyayı kapsadığını düşünüyorum düşünmüyorum zaten. E,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 dünyayı ilgilendirir. Dolayısıyla o onlar için bir açıklama e, yapabilir vesaire. Bu hani e, bir sorun teşkil etmez bir anayasal isterlik e, bir ülkede. Halbuki bu ki varsayım le, yani beraberinde şunu da getiriyordu. LGBTler sanki bu dindar dünyanın tamamen dışında, e, o dindar dünyanın etkisinden azade e, bir yerde yaşıyor. Bu e, anonim bir durumda.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 LGBT'lere yönelik yapmış olduğu destek açıklamalarının ardından da çoklu bara tartışmalarına e, bağlandı. Dolayısıyla bir tarafta bu süreç e, nasıl ki şimdiye kadar e, böyle İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikeleri konusu bu kadar dinlemeye gelmemişken bir anda e, bu COVID salgını, salgının nedeni, e, halbuki en kırılgan gruplardan biriyken işte o süreçte e, bu nefes söylemine yol açtı. Normalde günde 7-8 haber çıkarken bu bu esnada bir aylık süreçte e, yüzü aşkın LGBT'lere yönelik haber yapılmaya başlandı. Ve tabii ki çok büyük bir çoğunluğu nefes söylemi içerikli. E, ve bir taraftan da tam da ana gündem, o dönem ana gündem olan İstanbul Sözleşmesi'nin ve Çoklu Baro'nun aslında...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 Şöyle söyleyeyim. Aslında biliyorsunuz ki Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan ülke. İşte 2011 yılında sözleşmenin hemen imzalanması, ardından 2012 yılında onaylandığını görüyoruz. Hatta o dönemki şeylere baktığımız zaman işte dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından inanılmaz sahiplerinden işte ve Davutoğlu tarafından imzalanan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 ee, sade vatandaşçı olan diyebileceğimiz bir e, şey, ee, tam da işte kamu denetçiliği kurumundan tutun da pek çok sivil toplum örgütünün söylemilesini. Yani bunu tabii ki kabul edemeyiz Yani hani bu e, anlaşmanın kendisinin varlığı işte e, şiddeti artıyor. Dolayısıyla aslında buradaki yapılan tartışmanın ya da ile başlayıp şiddeti arttırdığı söylenen de 2020 yılıyla beraber aslında eş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 bu mesela pek çokları için LGBT cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini çünkü maddenin yani İstanbul Sözleşmesi'nin sadece dördüncü maddesinde ve işte bu ayrımcılığın yani bu önleme faaliyetlerinde hiçbir dilbin, ırk ve e, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ayrımcılığı olmamalı e, ibaresi varken bu maddede istinaden işte İstanbul Sözleşmesi karşılıklı için mükemmel bir gerekçe haline geldi. Ben şöyle benzetiyorum Polonya'yla bu tartışmayı, bilmiyorum e, hani diğer konumuz buna ne der. E, 2015 yılına kadar mesela e, Türkiye'de genelde e, e, bu tartışmalar Toplum İstanbul Sözleşmesi vs. söz konusu olduğunda bir anti-gender tartışması yoktu Türkiye'de.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 karşılaşmadık. Yani anti-gender gibi bir şeyle. Biz tam bunu aslında 2020 yılında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı, işte o önleme faaliyetlerini hayata getirmekten imtina eden devletin diline pelesenk ettiği ve tam da o karşılıklı, yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşılığını da kitlelerini mobilize edebilmesi için yeni tanıştık bununla.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 sorun edilmesi, e, akademik hayattan çıkarılması gibi e, ve onun ötesinde de e, biraz önce işte başta e, bu konuda bahsettiğim, sorduğum hem İstanbul Sözleşmesi hem Türk, e, Polonya'daki e, bu kürtaj sağ karşı hareketin bütünleştiriciliği veyahut da işte e, bir araya getiriciliği hakkında ne diyeceksin?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 ee, i̇şimizi kaybedip kaybetmeyeceğimizi, COVID'den ölüp ölmeyeceğimizi ya da nasıl korunacağımızı inanılmaz kestiremez durumdayız şu anda. Dolayısıyla bu bizi e, bir taraftan da elikolu kol, eli elikolu çok bağlı bir hale getiriyor ve bireysel çözümler üretmeye çalışıyoruz genellikle. İşte daha fazla kapanıyoruz, daha fazla e, kendimizde otosansür uyguluyoruz belki. E, burada ben uluslararası dayanışmanın yahut işte... E,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 Podcastlerle, canlı yayınlarla işte Zoom toplantılarıyla küçük fon e, coğrafyaları aşan fon kaynaklarıyla e, bir miktar e, hayata geçirmeye çalıştık ve umarım hani o öğrenme onun uyguladığı projeleri burada hayata geçirme e, yerde devam ederiz <gülüyor> diye düşünüyorum. Karolina tabi bir de Avrupa Birliği faktörü var Polonya'nın hayatında, <gülüyor> dünyasında diyelim. Avrupa Birliği kurumları da ayrıca, yani bu ailemenin bahsettikleri, benim sorduğum bu uluslararası dayanışma, hem onu sorarım sana, hem Avrupa Birliği kurumları, mesela sen de işte stratejik davalama da yapıyorsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davalar götürüyorsun.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 ya açıkçası bu pandemi esnasında önemler en büyük işbirliği yahut işbirliğine zorlamamız gereken konulardan birinin yerel yönetimler olduğunu düşünüyorum çünkü yerel yönetimler bir taraftan bu pandemi ile ilgili oldukça fazla çalışma yaptıklarını iddia diyorlar ya da yapıyorlar vesaire bu süreçte zaten bu mevcut incelediğimiz bir çalışma yürütmüştük belediyelerin bu pandemi, yani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 Ama çok zor. Hemen hiç düşünmeden bir anda soruyla karşı karşıya kalmak, o yüzden bana itibar olacak herhalde. Ee, açıkçası ben bunun birbirinden çok bağımsız gerçekleşmediğini düşünüyorum. Yani aslında böyle mesela taban bambaşka ama siyaset işte bambaşka seyrediyormuş gibi. ancak etkileşim halinde biz reaksiyonlarını daha net görüyoruz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 yani mesela kişisel olarak ben e, bir kişinin e, bir LGBT'yi sevmemesini çok da umursamıyorum. Beni yani kişisel olarak ben sevmeyebilir, bir arada olmayabilir. Ama bu söylemin aynını bir bakan söylediğinde e, yahut bir başbakan, e, cumhurbaşkanı söylediğinde artık bu bir söz olmaktan çıkıp eylem haline geliyor. Çünkü onun aslında söylediği cümleler bir yapısal zincirleme tepkiye sebep olarak da pişti düzenlemeleri, yahut nefret suçlarını teşvik eden beraberinde getiren bir şey haline geliyor. Ee, ve bir taraftan yukarıdaki işte o politikacı'nın söylemiş olduğu mesela bir cümle e, size saldıracak, olası işte provokasyonu vesaire işte teşvik eden işte kişileri de.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 E, bu şekilde var olması, böyle sürmesi için e, daha fazla teşvik ediyor. Ama geri geliyor, biliyoruz ki işte AKP'nin ilk döneminde olduğu gibi e, Erdoğan, eşinserlerde bizim vatandaşımız onlara ayrımcılık yapılmamalı gibi söylem de söyleyebiliyor. Ben sanırım herhalde Türkiye'nin bu dengesizliğine de güveniyorum bir miktar. Gün, gün evet şu an çok kötü falan <gülüyor> ama gerçekten değişebilme potansiyeli de var. Sıla atmosferle e, gerçekten çok alakalı. O nefretin teşvik edilmesi vesaire e, Yani bir taraftan. Çok teşekkürler. Karina, sana, sana dönelim. Sen ne dersin? Polonya'da taban mı sorun yoksa siyaset mi? Her ikisini?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 full of hatred and planning to destroy your family, then I believe it is very easy to blame LGBT people for everything. Karina Genesta'nın sorular var. Uh, şimdi, uh, Polonya'da uh, Baroların LGBTİ uh, e artılara yönelik komisyonları var mı? Bu konuda avukatların ve Baroların tutumu nasıl, diye soruluyor ve bir tane daha soru var. O da sağlık profesyonelleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Psikoloji Derneği'nin kararlarını uygulamakla yükümlü değil mi? diyorlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Baroların Özel LGBT'lere karşı şey karşılar. Onlarla ilgilenen, onların sorunlarıyla ilgilenen komisyonları var mı? Avukatlar ve baroların tutumu nasıl? I don't think that lawyers in general has some have any uh, unanimous position.